Merhabalar 21 Ekim 2019 saat 23 civarında Mars'la kuzey ay düğümü kare açı gerçekleştirecek. Aslında Mars hem kuzey ay düğümüne hem güney ay düğümüne kare açı gerçekleştirecek. Bu önemli gökyüzü olayından bahsetmek istedim. Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiştim ancak e, ayrıca hatırlatılması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Özellikle 11 derece terazi, 11 derece yengeç, 11 derece koç ve 11 derece oğlak burcu civarında gezegen dizilimleriniz mevcutsa. Bu etkileşimden doğrudan etkileniyor olacaksınız. Şimdi Mars terazi burcunun 11 derecesinde. Kuzey ay düğümü yengeç burcunun 11 derecesinde ve güney ay düğümü ise oğlak burcunun 11 derecesinde konumlanmış olacak. Ve 21 Ekim 2019 gece saatlerinde Mars kuzey ay düğümüne ve güney ay düğümüne kare yapacak. Şimdi Mars'ın bu kare açısı. Ne gibi etkiler getirecek buna bakacak olursak? Öncelikle biliyorsunuz Mars girişim, cesaret, öfke aynı zamanda savaş gezegeni olarak nitelendirilebilir. Ay düğümleri ise her bir buçuk yılda burç değiştiren ve hayatımızda bir takım karmik etkileri geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklar ve gitmemiz gereken hayat yolunu temsil eden noktalardır esasında. Zaman zaman tutulmalarla zaman zaman gezegen etkileşimleriyle beraber hayatımızda karmik kontrol dışı bir takım olaylar beraberinde gelir ve bu tutulmalar bu etkileşimler akabinde yaşayacağımız olaylar neticesinde belli bir yol çizmemiz gerekir. Şimdi Mars kuzey ay düğümü açısı, Mars e, güney ay düğümü açısı e, tabii kare açı olmasından dolayı oldukça zorlayıcı. Peki hangi alanlarda, hangi konularda bizim ne alanlarda zorlayacak ve ne alanlarda kontrol dışı olaylar yaşayacağız? Şimdi hızlıca bunlara bakalım. Kuzey ay düğümünün Mars'la gerçekleştirdiği bu e, karşıt pardon kare açıyla beraber... Özellikle geçmişten getirdiğimiz yetenekler ve ortaya çıkarmamız gereken potansiyellerle alakalı ciddi bir e, itici güç vazifesi görecektir. Tabii bu sert bir şekilde meydana gelecek olsa da biraz içgüdüsel biraz e, kendi benliğimizi zorlayacak bu e, iç, içsel anlamda bilinçaltımızı zorlayacak etkilerle olsa da aslında potansiyellerimizi ortaya çıkarmamızı destekleyecek bir etkidir. Mars burada kontrol edilemez bir enerji Esasında bu zaman zaman öfke, zaman zaman spor, zaman zaman aktif olmayla ile alakalı e, ön plana çıkan bir enerjidir. Bu enerjiyi nasıl açığa çıkardığımıza göre durumlar değişiyor olacaktır. Mars'ın enerjisini yönlendirebilmek, Mars'ın enerjisini kontrol edebilmek ve bir kalıba şekle sokabilmek adına aslında verilmek istenen mesaj ay düğümlerinin gerçekleştirdiği bu sert açıyla beraber enerjinize bir yön verin, girişimlerinize bir yön verin, bu yönü de yeteneklerinize kişisel potansiyellerinize göre seçmeniz gerekiyor. Bu süreçte tabi bir takım dezavantajlar var. Özellikle oldukça öfkeli hissedebiliriz. Oldukça gergin hissedebiliriz. Tartışmalara açık olabiliriz. Ya da fiziksel güç kullanmaya kadar gidebilecek agresyonlar beraberinde gidebilir. Bunun dışında e, aşırı hareketli olma, aşırı e, mide rahatsızlıkları, baş ağrıları, sağlıkla alakalı bir takım sıkıntılar, kazalara açık olma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu sinirli ve öfkeli halin beraberinde getirdiği bir takım fiziksel rahatsızlıklarda e, beraberinde gelebilir. Genel itibariyle bu süreçte size karşı gibi gelen, sizin aynı fikirleri paylaşmayan, sizinle aynı zeminde buluşmayan insanlarla karşılaşıp veya onların fikirleriyle yüzleşip kendinizi yalnız hissedebilir ve herkesin kendinize, herkesin size muhalefet ettiğini, herkesin size karşı geldiğini düşünüp öfkeye kapılabilirsiniz. Kendinizi yalnızlaştırabilirsiniz. Sağa sola saldırabilirsiniz. Yani oldukça yalnız hissedeceğiniz ve öfkenizi, hırslarınızı o içinizdeki o Mars'ın enerjisini ve ateşini nereye koyacağınızı bilemediğiniz bir kadersel ve karmik olayla karşılaşabilirsiniz. Tabii her birimiz kontrol dışı kadersel olaylarla karşılaşmayabiliriz arkadaşlar. Enerji genel olarak gergin ve biraz baş da geçiştirebiliriz günü ama özellikle belirtmiş olduğum burçlar ve derecelerde gezegen dizilimi olanlar ekstra hassasiyetle dinlemeliler bu durumu. Burada kendimizi bize karşı gelen görüşlere yönelik çok fazla savunma ihtiyacında hissedebiliriz. Herkesin bizi anlamasını, herkesin bizimle aynı fikirde olmasını sağlamak adına zaman zaman tartışmak, zaman zaman insanlarla hani büyük bir tartışma veya hani kavgaya kalkışmak, agresif tavırlar sergilemek adına ee, çok uygun zamanlar olmayacaktır. Burada asıl almamız gereken e, mesaj ruhumuzun e, potansiyelleri, ruhumuzun e, içten içe o hani amacı, yaşam amacını yerine getirmek için. E, kendi bireysel enerjimizi hem fiziksel hem mental enerjimizi hangi yöne, yöne kanalize etmeliyiz? Asıl e, verilmek istenen mesaj budur. tabii bu mesajı anlamadığımız takdirde e, herkesin bizi anlamasını, herkesin bizi aynı doğrultuda olmasını, herkesin bize uyum içerisinde olmasını beklemek gibi e, beyhudi bir çabayla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Evet e, 21 Ekim günü gerçekleşecek olan bu e, etkileşimden bahsetmek istedim. Umarım e, zararsız bir şekilde ve verilmek istenen mesajı anlayacak bir şekilde günü tamamlarız. Tabii 21 Ekim'de meydana gelecek ama artı eksi 2 gün diyelim. E, 19 Ekim'den 23 Ekim'e kadarki süreçte etkili olabilir bu yerleşim. E, umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.